Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTA Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusunun ağırlık ile ilgili kazanın testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABD üçgeninde BD kenarının kenar ortayı ile ADC üçgenin DC kenarının kenar ortayının oluşturduğu üçgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi ABD üçgeninde BD kenarının kenar ortayı. BD kenarının kenar ortayı bu. 6'ya 6 olur. E hocam 6, 8, 13 üçgen oldu burası. Bir de öbür üçgende ADC üçgende de DC kenarına ait kenar ortay. Şu kenar ortayı çizdiğim zaman da 15-15 diye böldü. 8-15, 17 üçgeni yaptı. İşte bize bu kenar ortayların oluşturduğu üçgenin nesi soruluyor? Çevresi soruluyor. Arkadaş 10 var, 17 var bir de 21 var. 10, 17 ve 21'in toplamı kaç yapıyor? Sanırım 48 yapıyor. Evet cevap böylelikle C anı oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Şimdi G ağırlık merkezi olarak verilmiş. Hocam G ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani şunlar birbirine eşittir. 9 burası da 9'dur. Sonra 1'e 2 oran vardır. 5 burası da 10'dur. E hocam Pisagor çıktı. Şu uzunluk kaç? 15. 9-15. Yani 3-4-5'ün 3 katından dolayı 9-12-15'ten cevabı 12 diye buluruz. İkinci soru Denizli çıktı. Geldik 3'e. E, B'nin uzunluğu kaç verilmiş? 9 verilmiş. Hemen AB'nin e, uzunluğu 9. Hocam e 2 oran var burada. İşte K 2K deyip 3K kaçtır? 9. Demek dalse 3'e böl küçük parçayı hemen 3'e bölünmüş hali şeklinde bul. 9'u 3'e böl 3. Üçgen 2 katı aldı. Bak topla 9 yaptı. E burası da 12'ye 3'e böl 4. O zaman burası kaç yaptı? 8. E, 6 8 10 üçgeninden cevap 10 çıkar. 3. soru açık oldu geldik 4'e. Soruya baktığımız zaman G ağırlık merkezi demiş mi? Evet ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani burası 4'tür. Hocam bir daha e, açı ortaylık var. Hem açıortay hem kenar ortay neredeydi? İkiz kenardaydı. Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgendir ve aynı zamanda bu da bir yüksekliktir. Ağırlık merkezi burası. Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Yani burası ne oldu? 3 oldu. E o zaman burası 3 ise 3, 4. 5 üçgeninden x'i 5 olarak buluruz arkadaşlar. Evet cevap böylelikle ne çıktı? C. çıktı. Kaçıncı soru? Dördüncü soru. Geldik 5'e. Beşinci soruda neler verilmiş? G1 ve G2 ağırlık merkezi olarak verilmiş. Tamam. Şimdi buraya ben bir Y diyecek olursam. Şurası 3 artı Y ise. Hocam burası da 3 artı Y olacak. 3 artı Y olacak. Sonra Y burası da Y mi? Evet. E hocam. Şu da ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olduğundan bunlar da birbirine eşit olacak. 3 artı y eşittir. 2 y olacaktır. E buradan da 3 eşittir y mi geldi? Evet. Ama x neye eşit? X soruluyor bize. 3 artı y eşit olduğundan y yerine 3 yazarsak cevapta kaç çıkar? 6 çıkar. Beşinci soru e oldu. Geldik 6'ya. Evet kenar ortay olarak verilmiş. Şuradan da bir dik çizilmiş. Verilenlere göre ABC üçgenin A köşesinin ağırlık merkezine olan uzaklığı. A köşesinin ağırlık merkezine olan uzaklığı. Ağırlık merkezi kenar ortay doğrusu üzerindedir. Şurası yani bizden bu uzunluk isteniyor. E hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. 9 12 3 4 5, üçüncü katından dolayı 15 yapar burası. Hocam 15'i e, 3'e böldüğümüz zaman 1'e 2 şeklinde paylaştırabiliyoruz. Hocam burası 5 yapar, burası da 10 yapar. Bizden de bu soruluyor. Yani cevap 10 çıktı. 6. soru balık kesir çıktı ve böylelikle bu testi bitirdik ve bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Muhteşem üçlü orta taban testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.